evet öyle diyeceğiz hadi bakalım başlayalım arkadaşlar umarım sağlığınız sıhhatiniz yerinizdedir bravalla kitlesi gel oğlum gel buraya gel buraya aşağı in bir like at gel çekmem bravalla bak yeni bilgisayarı aldım 3, 2, götüm kalkabilir 1. her an. ama kalkmaz arkadaşlar bizde nereye dönersen dön ol, ol, ol, ol. Şş, hey, hey, hey. abi yeni bilgisayarı aldım daha kötü oynuyor çık <Gülüyor> uh. Usta ne oluyor usta usta Olağan bir şeye Geri git Manakodumun delisinden var arkadaşlar bu nedir ya ben böyle bir şey görmedim Cura <gülüyor> da bomba patlamış bir kontrol etmem Bu ne lan Kanka, Bu ne bu ne bu ne Dava gibi şimdi oh! Benim sıfat değişir ama böyle devam ederse bu durum Ne yapıyorum? Deli Göre git Göre <gülüyor> <gülüyor> Yeter lan bu lan Yes! Yes! Sıktım İşte bu! İşte bu! Of! Koji. Oy! Bu ne lan? Gel <gülüyor> <gülüyor> lan buraya! Dan dog! Valla Allah'ın dogu bir dur. Kulağım valla elime geldi kulağım. Müzikten... Bu bravallının... Bu müziğini yapanın gerçekten... ...adını öğrenmek de lazım. Hani bu ne böyle aman azim. Biraz daha ekleseydiniz böyle basmak bas bas bir şeyler. Kulağa yırtılsaydım. Bunu nasıl kaybettim ona yenilip... Az önceki adamı yenip buna mı kaybettim? Evet. Cidden mi? Buna mı kaybettim? Buna mı? Şu sıfatsıza mı kaybediyorum şu an? Bu sıfatına... ...çükürdüğüme <gülüyor> mi? Gerçekten mi? <gülüyor> usta ananı sikeyim. Usta ne oldu bize usta. Usta biz az önce aldığımız adamı... bak bunu karıştılaştırsam bu mayonez ya. Bir tık düştü. Hey. ama orayın her şeyin çözümüdür birazcık anınız birazcık <gülüyor> <gülüyor> abi dur abi abi sana bakar da abi sinirlenme <gülüyor> alttan bir koysaydım ona Ah bunun amına koyduk işte. Bak sikerimizi zafan bırakın. Bu ne lan? Şöyle dönsüz gelelim. Bana koyalım şunu. Rao düz raud iyiyiz. Okay, I'm fine. And you? You're fine. It's okay, bro. Sakin ol. Onlara ALAN Tek Ana koydun Beni sinirlendirdi ya Kamera nerede lan lan kameraya bakayım dedim kamerayı bulamadım He he aynen tekme at öleyim Aynen kanka aynen Ben kendimde ölürüm ki Lan yürü git Lan yürü git ananın aman Anneni severim amından öt. Bırak. Niye 1002 oldu bilmiyorum. Ama eğer videoyu beğendiyseniz like, beğenmediyseniz de dislike, en önemlisi de abone ol. Abone Kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Eyvallah hoşça kalın. Hepimiz seviyorum. Unutmayın sizden değerli hiçbir şey yok. Bay bay.